Kabuki baskıları Edo döneminde yaygın bir şekilde üretilmiştir. Bunun sebebi halkın en sevdiği oyunların ve aktörlerin resimlerine yoğun ilgi duymasıdır. Edo Kabukisinin altın çağında Kabuki baskısının en önde gelen ukiyo-e sanatçısı olan Katsukawa Shunshu bu aktör resmini çizmiştir. Bu gördüğümüz Shibaraku rolündeki aktör Ichikawa Danzo. Kendisini uzun kollu, hurma renkli kabarık kaftanı ve onunla uyumlu hurma renkli hakama denen pantolonuyla görüyoruz. Kırmızı çizgili makyajı, kağıtla güçlendirilmiş peruğu ve gerçekçi olamayacak kadar uzun kılıcı, rolünün birer sembolüdür. Aşırı ölçülerdeki kıyafeti ve makyajı performansının havasını yansıtıyor. Kabuki aktörleri saygısızlık gibi görülebilecek şeyleri bile oyunlarına katarlardı. Etkili konuşma sanatında son derece ustalaşır, metinlerini son anda değiştirme konusunda ustalaşırlardı. Devletle ilgili ülkeleri destekler gibi görünürlerdi. Sonra da zehirli hançeri saplar ve her şeyi çift anlamlı kullanırlardı. Kabuki oyunu Shibaraku, samurayları soytarı gibi gösterirdi. Adam neredeyse üç buçuk metre uzunluğunda bir kılıç takmış, etrafta kasıla kasıla yürüyor, tepiniyor ve kötülüğü yeniyor. Ama her şey gülünç bir şekilde sergileniyor. Seyirciler çok gülüyor.